Bugün 13 Nisan 2023 Perşembe Jüpiter günündeyiz. Oğlak Burcu'nda ilerleyen ay sabah erken saatlerde Boğa Burcu'ndaki Uranüs’le üçgen görünümde olacak. Duygusal ve zihinsel yaratıcılığımızın yükseleceği bu saatlerde beklenmedik bazı ani gelişmeler günlük planlarımızı da değiştirebilir. Sabah saatlerinde iş, kariyer, maddi kazançlar, yatırım ve alışverişlerde hızlı adımlar atabiliriz. Öğle saatlerinde ise Ay, Koç burcundaki Güneş ve Jüpiter'le dik açı yapacak ve son dördün fazına ulaşacak. Önemli farkındalıklar yaşayabileceğimiz bir gündeyiz. Bazı iş ve girişimlerimiz sonuç verirken önemli yol ayrımlarına da karar verebiliriz. Kişisel ve toplumsal alanlarda otorite figürleri, lider ve yöneticilerle ilgili de dikkat çekici gelişmeler olabilir. Oğlak burcundaki Ay, 17-14'te 17-14'te Neptün'le yaptığı uyumlu açının ardından boşluğa girecek. Ay günün geri kalanında önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek akşam saatlerini sakin ve dinlenerek geçirebilir. İçe yönelişler, empati ve tefekkür etme imkanı bulabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.